Merhabalar, 6 Ocak 2019'da Oğlak Burcu'nun 15 derecesinde parçalı bir güneş tutulması meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Bu güneş tutulması oldukça önem arz ediyor. 2019 yorumlarında bahsetmiş olduğumuz tutulmalar aksını tetikleyen ilk tutulmamız bu güneş tutulması. Biliyorsunuz 2019 yılında toplam 5 tane tutulmamız var ve özellikle Ocak ayı Temmuz ile beraber... Gündemimizi oluşturmak açısından 2019'un gidişatını oluşturması açısından hayli önemli bir ay. Aslında önümüzdeki 6 ayın gündemini bu tutulmayla beraber karşılıyor olacağız. Tutulma etkisine çoktan girdik bile yeni yılla beraber tutulma etkisine girmiş bulunmaktayız. Ancak dediğim gibi kısa vadede artı eksi 10 gün etkilerini göreceğimizi söylememiz gerekir. Ancak e, tutulmalar yüksek enerjili yeni aylar olduğu için e, 6 ay boyunca bu etki aslında bu bir şekilde hayatımızda olacaktır. Evet özellikle e, 15 derece oğlak burcunda bulunmasından dolayı 15 derece oğlak burcunda, terazi burcunda, koç burcunda ve Yengeç Burcu'nda gezegenleri olanlar daha çok etkilenecekler bu tutulmadan. Natal haritanızı incelediğiniz zaman Oğlak Burcu'nun veya diğer e, lider burçların 15 derecesinin yakınındaki 2. dekanında gezegen yığınları fazla olan kişilerin daha çok etkileneceğini söyleyebiliriz. Özellikle e, 90 senesi, 89 senesi, 88 senesinde doğan arkadaşlar. Oğlak stelyumu, kolektif gezegenler Oğlak burcunda fazlaca bulunduğu için bu tutulmadan daha çok etkilenebilir. Çünkü o dönemde Satürn'ün, Neptün'ün ve Uranüs'ün Oğlak transiti söz konusuydu. Dolayısıyla 88-90 kuşağı arasında doğmuş arkadaşlar bu dönemde daha belirleyici durumlar yaşayabilirler tabii kartlarını almış olduğu etkilere göre. Yükselen burca göre olan yorumları biraz sonra paylaşacağım ancak öncelikle bu tutulmanın neyi ihtiva ettiğinden, ne gibi etkileri olduğundan bahsetmek istiyorum. Önce Oğlak burcundan başlayalım. Oğlak burcundan başlamamı başlamayı istememin nedeni şudur arkadaşlar. Çünkü bu sene çok fazla Oğlak burcuyla alakalı gündemlerimiz olacak. Yengeç teması, Oğlak teması. Gerek ülkemizde gerek dünyada gerek gerek kişisel haritamızda oldukça etkili olacaktır. Çünkü tutulmalar aks değiştirdi. Haritalarda artık oğlak burcunun temsil etmiş olduğu alanlar oldukça önemli olmaya başlayacak. Evet e, yengeç burcu ailemizi, yuvamızı, köklerimizi, geçmişimizi, annemizi, e, konforlu hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz yerleri temsil ederken oğlak burcu bunun tam karşısında dış dünyaya açılma biçimimizi Kariyerimizi, iş hayatımızı, geleceğimizi, sorumluluk aldığımız konuları, otoritelerle olan ilişkilerimizi, devletle olan ilişkilerimizi temsil eder. Yengeç Burcu astrolojide 4. evi yönetirken Oğlak Burcu astrolojide 10. evi yönetir arkadaşlar. 10. evde genel anlamıyla kariyer evi olarak nitelendirilse de aslında e, sorumluluk aldığımız, toplumda ön plana çıktığımız, Sosyal itibarımız, kişisel imajımız, babamızla olan ilişkimiz, otoriteyle devletle olan ilişkimiz, iş hayatındaki durumumuz, kariyer hayatından beklentimiz ve toplumda almak istediğimiz aslında rolü bize temsil eder. Herhangi bir kariyeri olmayan bir insan evliliğiyle toplumda bir statü elde edebileceği gibi bir ailenin ferdi olmakla bir statü elde edebilir. Yani esasında 10. ev bizim... Dış dünyaya göstermiş olduğumuz imajımız ve göstermek istediğimiz imajımızı temsil eder. Annemiz geçmişimizi, babamız geleceğimizi temsil eder. Dolayısıyla babamızla e, otorite olarak gördüğümüz kişilerle olan ilişkilerimiz de 10. evin konusudur. Oğlak burcunun genel temasına bakacağımız zaman biliyorsunuz oğlak burcu hem lider bir burçtur hem toprak grubundan bir burçtur. Dolayısıyla aslında ayakları yere sağlam basan bir burçtur oğlak burcu. Aynı zamanda e, Neptünyal etkisi de olduğu için balık burcu özellikleri taşıdığı için zaman zaman melankolik ve karamsar olma eğiliminde olan bir burçtur oğlak burcu. Genel olarak e, bütün toprak burçlarında olduğu gibi mükemmeliyetçilik e, hakimdir oğlak burcunda. Özellikle iş hayatı konusunda tatmin olamama sürekli daha yükseğe daha iyiye geçme halinde olma isteği vardır. Bu parayla alakalı değildir aslında. Kişisel imaj hayli önemlidir. Sosyal itibar hayli önemlidir Oğlak Burcu için. Dolayısıyla bu Oğlak Burcu'nun temsil ettiği alana gelebilmek adına daha ciddi, daha emek sarf edilmesi gereken e, meseleler gündeme gelir. Oğlak Burcu hiçbir şeyi asla kolay elde etme peşinde değildir arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun mottosu her zaman çalışarak, çabalayarak, dişiyle, tırnağıyla bir yere gelmekle alakalıdır. Dolayısıyla bu senenin gündeminde de kendi yuvamızda olmakla, dış dünyaya açılmak, sorumluluk almakla, sorumluluktan kaçmak arasında e, genel olarak bütün Burçlar e, gitgeller yaşayacaklardır. Evet güney ay düğümü de zaten Oğlak Burcu'nda yerleştiği için tutulmalarımız aks değiştiriyor arkadaşlar. Satürn ve Plüto gibi iki büyük e, malefik olarak değerlendirilen ancak çok önemli değişimlere imza atan gezegen de Oğlak Burcu'nda ve dolayısıyla bu 6 Ocak'ta gerçekleşecek olan tutulma hayatımızda oldukça fazla etkileyecek bir tutulmadır. E, ciddi bir gezegen yalımı söz konusu. Tutulmanın bir tarafında Satürn bir tarafında Plüto, dolayısıyla hem Satürnyen hem Plütonyen bir tutulma söz konusu. E bu isimden de anlaşılacağı üzere bizi hayli zorlayıcı, hayli sıkan, bunaltan, sorumluluk almamızı gerektiren, emek vermemizi, çaba harcamamızı ve dönüşmemizi gerektiren bir takım olaylar yaşatabilir bizlere tutulma. Oğlak Burcu aynı zamanda sağlıkla alakalı kemiklerimizi, eklemlerimizi, dişlerimizi, Cildimizi, derimizi temsil eder. Dolayısıyla bu alanlarla alakalı e, şifa enerjisi hakim olabileceği gibi bu alanlarla alakalı sağlık sıkıntılarımız varsa bu dönemde gündeme gelebilir. E, egzersizlerimize dikkat etmekte fayda var. Kemik kırıkları çıkıkları olabilir. Diş eti rah et rahatsızlıkları söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda gündeme gelebilir. Evet, e, genel olarak... Oğlak teması iş hayatıyla, kariyerle elintili olduğu için, parayla elintili olduğu için bu dönemde çok fazla duygusal meseleler, ilişkiler, ailevi meseleler gündeme gelmeyecektir. Çok fazla duygusal davranmak e, kabul görmeyecektir. Dolayısıyla mantık çerçevesinde yap yapmamız gereken her ne ise e, haritamızın temsil ettiği alanlarda ciddiyetle, sabırla ve emekle, bir karar verip o yolda ilerlememiz gerekiyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu alanda ilerleme konusunda zorlansak da hayatımızda ciddi değişimler, dönüşümler yaşatacağı bir gerçektir arkadaşlar. Ta ki Temmuz'daki Yengeç burcu tutulmasına kadar. Biliyorsunuz her ay ay başında bir yeni ay ve ay sonunda bir dolunay bizleri karşılamaktadır. Güneş tutulması ise daha etkin ve daha güçlü bir yeni ayı temsil etmektedir. Dolayısıyla yeni ay Hayatımızda yeni gündemler oluşturacağı için bu tutulmayla beraber daha evvel hayatımızda olmayan, belki gözümüze çarpmayan veya belki hasır altı etmeye çalıştığımız konular gündeme gelecektir arkadaşlar. Her ne kadar etkisini Ocak ayında daha fazla hissedecek olsak da Temmuz ayına kadar önemli gelişmeler, değişmeler, kadersel bir takım olaylar yaşayabiliriz. Özellikle dediğim gibi 15 derece civarında. Gezegeni olanlar dikkat etsinler. Ve 88-90 arası doğumlular hayatlarında daha radikal değişimler, dönüşümler yaşayabilirler. Evet, tutulmanın etkileri genel olarak bu şekilde. Şimdi burçlara göre ne gibi etkileri olabilir? Onlara tek tek bakalım. Koç burcuyla başlayalım. Yükselen burca göre anlatacağım bu arada arkadaşlar. Yükselen koçlar için... 6 Ocak'ta gerçekleşecek olan bu tutulma özellikle kariyer hayatında önemli değişimler, reformlar getirecektir. Yükselen Koçlar kariyer hayatıyla alakalı yeni bir başlangıca imza atabilir. Yeni bir iş teklifi gündeme gelebilir. İş değişikliği söz konusu olabilir. Devletle alakalı bir meselesi varsa bunlarla alakalı yapması gerekenler ortaya çıkabilir. Baba figürleriyle, otoritelerle ilişkilerinde yenilikler söz konusu olabilir. Yani yeni bir işe, yeni bir girişime, resmi bir makama başvuru gibi durumları varsa koç burçlarının bu dönemde aslında yeterli emeği ve çabayı harcadıkları takdirde güzel geri dönüşler alabileceklerini söylemek mümkün. Dediğim gibi sadece aslında olumsuz olarak nitelendirmek yanlış olur. Sadece çok çalışmak ve çok emek vermek gerekiyor bu alanlarda. Dolayısıyla tam da 10. evde gerçekleştiği için bugünden koç burçları açısından kariyer değişiklikleri, kariyerde yükselme, terfiye alma, mevki, makam değişiklikleri, devletle alakalı, resmi kurumlarla alakalı meseleler, otoriteyle alakalı meseleler konusunda oldukça verim olabilecekleri bir dönem önümüzdeki altı ay boyunca ne kadar emek verip ne kadar çalışırlarsa bu alanlarda bunun meyvelerini Temmuz ayında toplayacaklardır sevgili koçlar. Evet geçelim Boğa burcuna. Boğa burcu bu etkiyi dokuzuncu ev alanından alacak arkadaşlar. 9. ev nedir? Uzak çevremiz, e, vizyonumuz, misyonumuz, hayallerimiz, e, yabancılarla olan ilişkiler, uzaklarla olan ilişkiler akademik kariyerimiz, eğitim hayatımız, hayat felsefemizi içeren bir evdir. Dolayısıyla bu alanda yaşayacağı için boğa bu burçları hayat görüşlerinin oldukça değişeceğini söyleyebilmek mümkün. Artık hayata daha ciddi bir alandan bakacaklardır. Belki maneviyatla alakalı yaşamış oldukları sıkıntılar varsa bunları bunlarla alakalı bir takım çözümler bulmaya çalışacaklardır. Belki uzak çevrelerden çok yetkin, donanımlı insanlarla tanışıp hayat yönlerini ona göre değiştirebilirler bu dönemde. Onun dışında uzak çevrelerden, uzaklardan gelen bir takım sıkıntılar söz konusu olsa da e, bu aslında sıkıntıların uzun vadede kendilerine güzel geri dönüşleri olacağını görecekler önümüzdeki 6 ay boyunca. Dolayısıyla daha çok e, yakın çevre ilişkilerine önem vermeliler. Büyük hayalleri, büyük hedefleri söz konusuysa daha çok çalışmaları gerektiğini bilmeliler. Akademik kariyer, üniversite sınavına hazırlanan veya akademik kariyer düşünen boğa burçları için süreç e, umdukları kadar kolay işlemeyebilir ancak netice itibariyle başarıyı elde edeceklerdir, gerekli özen ve dikkati gösterirlerse. Dolayısıyla e, uzak seyahatler, e, büyük planlar, akademik kariyerle alakalı konularda Ciddi ve dönüştürücü etkilere açık olacak boğa bu burçları bu dönemde özellikle 6 Ocak civarında önemli etkiler yaşayabilirler ancak etkileri dediğim gibi Temmuz ayına kadar devam edecek olan bir tutulma gündemi söz konusu bu dönemde uzaklardan ilk defa tanıştıkları insanlardan gelen tepkilere dikkat etsinler taşınma fikirleri varsa uzaklara gitme fikirleri varsa bunu birazcık daha masaya yatırıp eline boyuna düşünsünler diyorum. Ve geçiyorum İkizler Burcu'na. Evet sevgili İkizler, Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma sizin 8. evinize etkili olacak. 8. ev e, Akrep Burcu'nun evi, dönüşüm evi. Bu tutulmada e, aslında Plüton etkisinde, dönüştürücü nitelikte ve dolayısıyla e, sizi daha çok etkileyecek bir tutulma olduğunu söyleyebilmek mümkün. 8 ee, konuları nelerdir başkalarından gelen kaynaklar başkalarından gelen imkanlar başkalarından gelen zorlanmalar veyahut hayatımızla alakalı zorlandığımız meseleler ciddi sağlık problemleri ameliyatlar kayıplar ölümler dönüşümler gibi konularda önemli gelişmeler yaşayacaksınız sevgili ikizler Öncelikle bu ee, bir takım borçlarınız, hesapta olmayan bir takım borçlar e, çıkabilir. Kendinizle alakalı olmayan ancak başkalarıyla alakalı olan borçların taahhütü altına girebilirsiniz. Buna çok dikkat etmenizde fayda var. E, 2019 boyunca lütfen e, güvenmediğiniz konularda kimseye borç vermeyin. Kimseye kefil olmayın. Bir kredi taahhütü altına girmeyin. Çünkü umduğunuzdan daha farklı olabilir. Daha zorlanabilirsiniz ödemek isterken. Veya eşinizin kaynaklarında daralmalar, sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu nedenle siz biraz daha sıkışabilirsiniz bu alanda. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız varsa ameliyatlar gündeme gelebilir. Bir takım kayıplar, bir takım yanlış anlaşılmalar, derin meseleler gündeme gelebilir. Ancak ortaklı meselelerde biraz dikkatli olmakta fayda var. Ortaklık teklifleri söz konusu olabilir ancak bu umduğunuz kadar kolay olmayacaktır. Çok çalışmanız gerekecektir. Çok uğraşmanız gerekecektir. Ancak kalıcı bir takım ortaklıklardan kurabilirsiniz bu dönemde sevgili ikizler. Evet geçiyorum yengeç burcuna. Yengeç burcu bu etkiyi tam karşısından alıyor. Yengeç burcu da 2019'da en az oğlak burcu kadar kadersel değişimler ve dönüşümler yaşayacak bir burç. Tutulmalar. Ya kendi evinde ya da tam karşıdan onu vuracağı için e, özellikle hayatlarında çok dönüştürücü, kişiliklerinde, karakterlerinde, ilişkilerinde yenilikler getirici tutulmalar söz konusu olacak. Evet 7. evde etki aldıkları için ilişkiler konusuna dikkat etmelerinde fayda var. Ortaklık kurma fikirleri varsa, evlilik fikirleri varsa bu alanlarda bir takım kadersel gündemler söz konusu olabilir. Örneğin. Hiç beklemedikleri bir anda evlilik kararı verebilirler. Hiç beklemedikleri bir anda boşanma kararı verebilirler. Veya bir ortakla hayatlarına devam etmeye karar verebilirler. Veya ummadıkları insanların açık düşmanlıklarıyla karşılaşabilirler. Her ne olursa olsun bu karar sorumluluk almanız gerektiren ve aslında düşündüğünüz kadar bir anlık karar olmayan emek ve çaba sarf etmeniz gereken bir durumdur. Eğer evlilik kararı veriyorsanız bunun sorumluluğunu kaldırabilecek durumda mısınız? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Ortaklık kararı veriyorsanız keza aynı şekilde boşanmayı düşünüyorsanız bu da umduğunuz kadar kolay olmayabilir. Yani bu alanlarda her ne karar verecek olursanız onun Hiçbir zaman altın tepsi bir takım fırsatların size sunulmayacağını bilin. Bu alanda çok fazla uğraşmanız, çok fazla dönüşmeniz, gerekiyorsa yıpranmanız gerekeceğini bilerek hareket etmenizde fayda var sevgili yengeçler. Ve geçiyorum aslan burçlarına. Evet sevgili aslanlar. Ocak ayında gerçekleşecek olan bu tutulma sizi altıncı evinizde etkileyecek. Dolayısıyla e, tıpkı koç burçları gibi iş ve kariyer hayatında bir takım yenilikler söz konusu olabilir, bir takım kadersel değişiklikler söz konusu olabilir. Ani bir şekilde işinize son verilebilir, ani bir şekilde istifa kararı alabilirsiniz, iş arkadaşlarınızın hayatında önemli gelişmeler, değişmeler olabilir, iş ortamınız değişebilir, terfi alabilirsiniz veya e, iş yerindeki konumunuz değişebilir. Ee, onun dışında sağlığınızla, rutinlerinizle alakalı bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sağlığınız sizi bir takım e, alışkanlıklara itmek durumunda kalabilir. Örneğin. Sigara kullanan bir aslan burcuysanız bununla alakalı bir sağlık sorunu yaşadıktan sonra Sigarayı bırakmaya karar verip daha sağlıklı hayata geçmeye karar verdiğiniz zaman Bu durum sizi ne kadar zorlayacak olsa da Esasında kendiniz için faydalı ve yararlı bir iş yapmış olacaksınız Yani günlük rutinlerinizi Mücadele ettiğiniz alanları bir takım zorluklar ve sorumluluklar alarak düzenli, düzenlerseniz temmuz ayında gelecek olan tutulmayla beraber aslında bu hayatınızda düzenlenmesi gereken, dönüştürülmesi gereken her neyse bu alanı dönüştürebileceksiniz. Uzun süredir memnun olmadığınız konumunuzdan, çalışma şartlarınızdan memnun olmadığınız işleriniz varsa farklı iş teklifleri karşınıza çıkabilir veya işinize son verilebilir. İşinize son verilmesi demek Hemen kötü anlamda düşünülmesin, daha iyi bir iş veya daha çok performansınızı gösterebileceğiniz bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir sevgili aslanlar. Dolayısıyla bu dönemde iş hayatınız, sağlığınız, günlük rutininizle alakalı karşınıza çıkacak olan kadersel etkileri hemen olumsuz düşünerek yargılamayın. Çünkü dediğim gibi 6 aylık bir süreci kapsamaktadır. 6 ayın sonunda aslında bu durumun bize ne anlatmak istediğini daha iyi anlayabileceğiz. O nedenle bu dönemde özellikle sağlığınıza dikkat edin. Ee, sağlık sorunları e, peyda olabilir. E, onun dışında iş arkadaşlarınızla, ilişkilerinizde bir takım sıkıntılar, gerginlikler olabilir. İş ortamınız e, eskisi kadar rahat ve e, potansiyelinizi çok rahat gösterebileceğiniz şekilde olmayabilir. Bu alanlara dikkat ederseniz, e, bu alanlarda birazcık daha çaba gösterirseniz bu durumu daha iyi kurtarabilirsiniz sevgili aslanlar. Ve geçiyorum Başak Burçları'na. Evet sevgili Başak Burçları, Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan bu güneş tutulması sizin 5. yerinizde meydana geliyor. 5. ev nedir? Hayattan keyif aldığımız konular, çocuklarla olan ilişkilerimiz, çocuksu tarafımız, risk aldığımız konular, yaratıcı meselelerimiz gibi konuları içermekte. Bu dönemde çok fazla çalışmadan, ee, kolay para kazanmaya veya kolay bir takım menfaatler elde etmeye yönelik teklifler karşınıza çıkarsa lütfen bunları çok ama çok iyi bir şekilde değerlendirin. Yani eline boyuna düşünün ve ondan sonra kararınızı verin sevgili başaklar. Çünkü bu dönem bize diyor ki çalışmadan emek vermeden asla bir şey elde edemeyeceksin ve hayatında artık bu tembellik ettiğin konu her neyse bu alanı dönüştürmek ve değiştirmek durumundasın. Çocuk Sahibi olma ile ilgili düşüncesi olan başaklar varsa bununla alakalı tedaviler olabilir. Bununla alakalı durumlar yaşayabilir. Biraz zorlansa da güzel sonuçlar elde edebilecektir 6 ayın sonunda. Onun dışında riskli bir proje varsa bir iş fırsatı varsa bu tarz bir işe girişilebilir. Ancak bu riskli iş çok çalışma ve çok emek gerektirebilir. Çok fazla dediğim gibi. E, yüksek vaatler, karşılıksız yüksek vaatlere e, sunan teklifleri e, lütfen önyargıyla değerlendirin demek istiyorum sizlere. Veya Başak Burçların uzun süredir aklında olan yaratıcı bir fikri projesi planı varsa bunu yürürlüğe koymak, e, bunu işe veya paraya çevirmek açısından bir takım adımlar atabilir. Bu 6 ay boyunca e, bununla alakalı fırsatlar karşısına çıkabilir. Veya işte bir sponsor bulunabilir, bir imkan bulunabilir. Bunları gerçekleştirmek isteyebilir. Ancak çok yoğun ve e, hırslı bir şekilde çalışması, emek vermesi gerekmektedir. Dediğim gibi aslında bu e, temanın e, geneli sorumluluk almak ve emek vermekle alakalıdır. Bu açıdan zorlayıcıdır esasında. Bu alanda dönüşüm, çalışarak, emek vererek ve bu işi ciddiye alarak gerçekleşecektir sevgili başaklar. Evet geçiyoruz terazi burçlarına. Terazi burçları bu tutulmayı 4. evlerinde yaşayacaklar. 2019'un gündeminde zaten 4 ve 10. ev aksında gerçekleşiyor teraziler için. Teraziler kariyer hayatlarında, iş hayatlarında bir takım yenilikler, bireysel bazda bir takım adımlar atmaya çalıştıkça ailevi konular... Ee, geçmişle alakalı meseleler, ebeveynlerin sorunları veya evle alakalı gündemler sürekli onların yakasından tutup çekiyor olacak ne yazık ki. Bu alanda zorlanmalar yaşayacak teraziler. Dolayısıyla bu tutulmayla beraber ilk etkilerini görebilecekler. Anne ile alakalı, ebeveynlerle alakalı sağlık durumları. Bir takım zorlayıcı etkiler söz konusu olabileceği gibi. Ev değişiklikleri taşınma ile alakalı mecburi bir takım e, mekan değişiklikleri yaşayabilirler. Evlerinde yuvalarında kendilerini eskisi kadar konforlu hissedemeyebilirler. E, dolayısıyla burada e, metaneti kuruyup çok fazla olayları içselleştirmeden... Yapılması gereken sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor ancak bireysel bazda kendi gitmeleri gereken yolu da tam anlamıyla terk etmemeleri gerekiyor sevgili terazilerin. Yani 4. ve 10. ev aksındaki dengeyi korumaları gerekiyor. Bu dönemde aileyle alakalı, evle alakalı, güvenlik alanlarımız, kendimizi güvende hissettiğimiz alanlarla alakalı bir takım kadersel etkiler alabiliriz. Ancak dediğim gibi bunu düzenlemek için önümüzde 6 aylık gibi bir süreç var. Yoğun etkiler Ocak ayında olsa da 6 aya yayarak bunlar hakkında güzel ve kontrollü bir şekilde emek harcarsak bu alanı Temmuz ayına kadar temizleyip Temmuz'da kariyerimizle alakalı bir sıçrama yaşamamız daha kolay olacaktır sevgili teraziler. Evet geçiyorum akrep burçlarına. Akrep burçları bu etkiyi 3. ev alanından alacaklar. Kardeşler, komşular, yakın çevre, iletişim, sosyal medya, her türlü sürekli temas halinde olduğumuz ilişki, ilk öğrenim, iletişim, eğitim gibi konulardan bir takım değişiklikler yaşayabilirim. Akrep burçları iletişimle alakalı, sosyal medyayla alakalı bir iş kurmak istiyorlarsa bununla alakalı bir takım fırsatlarla karşılaşabilirler. Ancak dediğim gibi bu süreç oldukça zorlayıcı ve yorucu olacaktır. Çok emek sarf etmek gerekecektir. Kardeşlerle alakalı meseleler gündemde olabilir. Kardeşlerin hayatında yaşamış olduğu sıkıntılar e, akrep burçlarını aslında etkileyebilir. Bununla alakalı gündemler hayli yoğun gözüküyor. Onun dışında yakın çevre ilişkilerinde kendini ifade etme konusunda zorlanabilir akrepler. Artık sanki hiç kimse beni anlayamıyor. Hiç kimseye kendimi ifade edemiyorum gibi cümleler sık sık sarf edebilirsiniz önümüzdeki 6 ay boyunca. Bunun ilk etkileri bu ile beraber gerçekleşiyor olacak sevgili akrepler. Özellikle yakın çevre ilişkilerine çok fazla odaklanıp çok fazla üstüne düşüp içselleştirmektense kendi hayalimize Uzaktaki hayalimize ne kadar daha ulaşmak için uğraşır, 3. ev konularını da e, mümkün mertebe sorumluluklarını alarak ama çok fazla içselleştirmeden, çok fazla duygusallaştırmadan yürütmeye çalışırsak e, Temmuz ayına daha başarılı bir şekilde çıkabiliriz sevgili akrepler. Ve geçiyoruz yay burçlarına. Yay burçları bu etkiyi ikinci ev alanından alacak. Ee, Jüpiter yay burcunda oldukça şanslı bir burç bu sene e, genel olarak bahsettik. Ancak ikinci evdeki genel gezegen hareketleri ve bu tutulmayla beraber başlayacak olan etkiler hayli zorlayıcı olacak yay burçları için. Dolayısıyla e, para konularında, kariyer konularında kendi kaynakları, özgüvenleri konusunda e, bunalımlar yaşayabilirler. Kendilerini yetersiz hissedebilirler sevgili yaylar. Dolayısıyla para evlerinde, özgüven evlerinde, kaynak evlerinde esasında sıkıntı yaşamamak adına paranın hesabını bilmeliler. Neye ne kadar harcama yapıyorlar, hangi işten ne kadar emek verip ne kadar para kazanıyorlar olmak istedikleri yerdeler mi? Bunun sorgulamasını yapacaklar. Temmuz ayına kadar yay burçları borca girerken, para harcarken düşünmeden harcarsa önümüzdeki yıl boyunca oldukça sıkıntı yaşayabilir yay burçları. Bu nedenle tasarruf moduna geçmelerini tavsiye ediyorum yay burçlarını. Ve geçiyoruz oğlak burçlarına. Evet sevgili oğlaklar tutulma burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla en çok etkiyi siz alacaksınız. E, hayatın her alanında birazcık daha daralmış, sıkışmış, bunalmış. Artık kabuğundan çıkmaya hazırlanan bir civciv gibi bazı şeyleri yapmaya zorlanmış şekilde hissedebilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla kendi... Kişiliğinizle alakalı, vizyonunuz, misyonunuzla alakalı, karakterinizle alakalı, insan ilişkilerinizle alakalı bir takım kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu kararları vermek adına bir takım kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. Bunları değerlendirmekte fayda var. Çok fazla çalışmanız gerekecek. Önümüzdeki 6 ay boyunca çok fazla emek sarf etmeniz gerekecek. Ancak bu alanda... Bir takım kendinize yatırımlar yaparken ilişkilerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. İlişkileri de gereken değeri vermeniz gerekiyor. Çok bencilce kendinizle alakalı meselelere odaklanırsanız insan ilişkileriyle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle Temmuz ayında bu durum gündeminize düşebilir sevgili uğraklar. Dolayısıyla... Siz zaten çalışmaya emek vermeye, zorlanmaya alışkın bir burçsunuz. E, bu durum biraz daha devam edecek ve artık kendinizi hangi alanda değiştirmek, ve yenilemek, güncellemek, dönüştürmek istiyorsanız bu alanlarla alakalı güzel, kadersel etkiler yaşayacaksınız. Ancak yine çok çalışacaksınız, yine çok emek vereceksiniz. Bu arada ilişkilerinizi de ihmal etmemelisiniz sevgili oğlaklar. Ve geçiyoruz kova burçlarına. Sevgili kovalar, siz bu etkiyi 12. evden alacaksınız. Dolayısıyla bu dönemde özellikle Ocak ayı civarında gördüğünüz rüyalar, uyku problemleriniz, geçmişle alakalı meseleler tekrar gündeminize gelebilir. Beyninizi zorlayabilir, bilinçaltınızı, şuurunuzu zorlayabilir. Bu dönemde bunlara çok takılıp kalmamaya dikkat etmenizde fayda var. Geçmişle alakalı kapatamadığınız meseleler varsa, bir takım kayıplar yaşadığınızı düşünüyorsanız, Veyahut bazı düşmanlıklar canınızı yaktıysa veya manevi konularda bir takım eksiklikler hissediyorsanız önümüzdeki 6 ay boyunca ruhsal şifalanma adına güzel durumlar yaşayacaksınız. Ancak bu alana gerçekten eğilmeniz gerekmekte. Günlük rutinleri bir kenara bırakıp günlük işleri bir kenara bırakıp ruhsal yolculuğunuzu ayrı bir kefede tutmanız gerekmekte. Siz ne kadar maneviyatınızı geliştirmeye çalışsanız da günlük işler bir tarafınızdan tutup çekebilir, de kalabilirsiniz. Bu nedenle Temmuz ayına kadar özellikle içsel bir yapılanma gerçekleştirmek adına kendinizi medete etmeye çalışın. Kendinizi içsel anlamda düzenlemeye çalışın ki Temmuz ayına iş hayatınızla alakalı, sağlığınızla alakalı, günlük rutinlerinizle alakalı daha güzel gündemlerle giriş yapabilin sevgili kovalar geçiyoruz balıklar ve yükselen balıklara evet e, sevgili balıklar bu tutulma etkisini sizler 11. evinizde yaşayacaksınız. Dolayısıyla arkadaş çevrenizle alakalı, sosyal çevrenizle alakalı bazı zorlanmalar, daralmalar, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Mevcut arkadaş çevreniz değişebilir. Değiştirmeye karar verebilirsiniz. Daha çok iş hayatıyla alakalı bir çevre edinmek isteyebilirsiniz. Daha yetkin, daha donanımlı insanlarla arkadaş olmak isteyebilirsiniz ki bu tarz insanlar hayatınıza girecektir. Ancak bu dönemde ee, çok fazla e, havadan bir takım şeylerin gelmesini beklemeyin. Tanıştığınız insanlar, gelecek hayallerinizi gerçekleştirmek üzere karşınıza çıkan insanlar size aldığım tepside bir takım şeyler sunmayacaklardır. Kendi e, hayalleriniz, hedefleriniz için çok çalışmanız gerekecektir. Bu dönemde e, çok çalışarak terfi alabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizi artırabilirsiniz. Çok yetkin, donanımlı, otorite figüründe olan insanlarla tanışabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bu insanlarla tanışmanız, bu çevreye girmiş olmanız sizin hayatınızı hemen anında değiştirecek değildir. Çok zorlanacaksınız, çok çalışacaksınız, çok emek vereceksiniz. Ve akabinde Temmuz ayı civarında bunun meyveleri toplamaya başlayacaksınız sevgili balıklar. Dolayısıyla arkadaş çevresini artık daha eğlenceli odaklı olmaktan ziyade daha iş odaklı, daha çok aynı vizyonu, Aynı misyonu paylaştığınız insanlardan oluşturmaya çalışacaksınız. Ve bu oluşum süresi önümüzdeki 6 ayın tamamını kapsayacaktır. İlk etkilerini Ocak ayı civarında görebileceksiniz sevgili balıklar. Evet, tutulmaların burçlara olan etkileri bu şekilde arkadaşlar. Bu tutulma civarında yaşayacağınız kadersel olaylara, kontrol edemediğiniz olaylara genel olarak çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Dediğim gibi ufak tefek önümüzdeki 6 ayın sinyallerini Ocak ayı içerisinde yaşayacağımız bu tutulma ile aslında anlıyor olacağız. Evet, diğer gündemlerde, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.